Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı. Davud'un yanına verdiler de onlardan telaşa düştü. Ona korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz birimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar. Biri işte bu benim kardeşim.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 Biz de o zannettiği şeyi kendisine bağışladık. Semud kavmi, Lut kavmi ve eykelliler de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır. Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabın böyle hak oldu. Onlar da bir tek haykırışa bakıyorlar. Öyle ki onun gecitmesi de yoktur.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 Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi, geri getirin onları bana dedi. Ve artık onların bacaklarını, boyunlarını silmeye başladı. And olsun ki Süleyman'ı imtihan da ettik ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tekrar tevbe ile önceki haline döndü. Süleyman ey Rabbim beni bağışla.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 Kötülerden saydığımız bir takım adamları, fakir müminleri niye göremiyoruz? Onları eğlence yerine tutmuştuk ha? Yoksa bu gözler onlardan mı kaydı? Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır. De ki ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim.